Astrokozmo'dan herkese merhaba. Daha önceki videomuzda astrolojideki evler ve anlamları hakkında bir içerik hazırlamıştık. Bu videoda ise artık burçlara giriş yapıyoruz. Burçların doğasını ve anlamlarını öğreniyoruz. Biliyorsunuz ki zodyak üzerinde 12 adet takım yıldızın olduğu hayali bir çizgiydi. Bu 12 adet takım yıldızı ayrı ayrı isimlendiriliyordu ve bunlara burç deniyordu. Her burç 30 derecedir ve güneş bir burçta 30 gün kalır. Fakat yıldan yıla güneşin burçlara giriş zamanları değişebilir. Genel olarak burçların tarih aralıkları bu videoda verildiği gibidir. Şimdi gelin burçların anlamlarına ve diğer detaylarına bakalım. Koç burcunun temel konusu egonun geliştirilmesi, kişinin iradesini kabul etmesidir. Güneş ve diğer gezegenlerin zodyaktaki yolculuğuna başladığı noktadır. Bu yüzden bu burç başlangıçları ifade etmektedir. Kişi kendini tanıma, oluşturma, varoluştan başlayarak kendini meydana getirme yolunun başındadır. Bu yüzden koçların en önemli işi kendini keşfetmek, kendini tanımak ve bunu böyle istiyorum diyebilmektir. Koç burcu kişileri anda yaşar. Daha agresif ve direk olarak düşünmeden kendini ifade ederler. Yani içlerinden geldiği gibi yaşarlar. Lider ruhlu, cesur ve hayatta kalan kişilerdir. Koçların öğrenmesi gereken en önemli şey harekete geçmeden önce düşünmektir. Odaklandıkları yerden gözlerini ayırıp ileriye doğru bakmayı becerebilirlerse, güçlü iradeleri ve enerjileri sayesinde başı çektikleri konularda başarılı olabilirler. Bunun için sabretmeli ve çıkar gözetmeden yaratmayı öğrenmelidirler. Tabii ki kendi ihtiyaçlarının da farkında olmalıdırlar. Boğa burcu bu dünyaya huzuru aramak, güven duygusunu geliştirmek ve maddi dünyanın hazlarını yaşamak için gelmiştir. Bu kişiler kendi sessizliğini ve sadeliğini bulabileceği ortamları ararlar. Boğalar her zaman ayaklarını yere sağlam basmak isteyen kişilerdir. Özellikle maddi konularda önceden hesaplanmayan riskler konusunda çok dikkatli davranırlar. Burada her şey daha kontrollü. Cesaret gerektiren şeylerden uzak ve huzurludur. Boğa kişileri sağlam, kararlı, güvenilir, serin kanlı ve sebatkar insanlardır. Bu yüzden uzun ve yorucu çalışmalar için uygun kişilerdir. Uzun uzun düşünmeden hiçbir işe kalkışmazlar. Kalıcı ve alıştığı ortamlarda rahat ederler. Alkışa ihtiyaç duymazlar. Gayet çalışkan ve sistematik kişilerdir. Başlamış bir işi sağlamlaştırmak için ideal kişilerdir. Atılgan olmadıkları gibi inatçı yapıdadırlar. Bu kişilerin beş duyusu da çok gelişmiştir. Boğaların yaşamda tutuculuktan vazgeçip değişime cesaret göstermeleri, risk almayı ve esnemeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde mutlu olmadıkları konularda bile doyumsuz bir şekilde yıllarca yaşayabilirler. Ayrıca sahip oldukları yetenekleri ve özellikleriyle birlikte değerli ve yeterli olduklarını hissedip şükretmelidirler. İkizler Burcu'na baktığımızda çok yönlü ve becerikli kişileri görmekteyiz. Adeta algılamak için doğmuş insanlardır ve bu algılamaya duygularını katmazlar, insanları yargılamazlar, tarafsız ve net bir şekilde yaparlar. Her zaman hareket halindedir. Onlar için görülecek ve öğrenilecek çok şey vardır. Kaybedilecek vakit yoktur. Düşünmek değil, görmek önemlidir. Bazen çılgınca, bazen plansızca deneyimden deneyime atlayabilirler. İkizler akıl ve fikirle ilgilidir. Bu yüzden sürekli kuşku duyan, şüphe eden, soru soran ve merak eden kişilerdir. Öğrendiği şeyleri öğretmek, yaymak çok önemlidir. Her zaman yeni bir insan, yeni bir deneyim ikizler burcu insanına eskiyi unutturur. Ve hayatta en fazla sorun yaşadıkları yer burasıdır. Bu yüzden zaman içerisinde kelimelerden daha fazla şey vermeleri gerektiğini, değer verdiği insanlar ve hedefler için sabırlı ve kararlı olmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda sorumluluk da almalıdırlar. Yengeç Burcu'nun ana hedefi duygular alemini keşfetmektir. Kişiler kendi duygusal ihtiyaçlarını tanıyıp yaşamak ve iç güvenlik duygularını geliştirmek isterler. Ancak kendilerini harekete geçirdiklerinde başkaları için de harekete geçerler. Her ayrıntıyı hissetmek, sevmek, kabullenmek ve ona güvenmek gibi konuları vardır. Yengeçlerde duygusallık çok yoğun olur. Kabukları ise saklandıkları ve korundukları yerdir. Fakat büyüdüklerinde bu kabuğu değiştirmeleri gerekmektedir. Yengeç kişileri büyümeyi reddeder ve geçmişte kalmayı tercih edebilirler. Bu yüzden çocuk kalmış bir yengeç korunmaya, beslenmeye muhtaç hissettiği için kıtlık bilinci oluşturabilir. Güven ihtiyacını sahip olduğu maddi manevi şeyleri kişileri fazla korumaya alarak sağlamaya çalışır. Annelik, beslemek, korumak bu kişiler için çok önemli olur. Yengeçlerin büyümesi, içsel olarak sağlam temelli bir güvenlik oluşturması gerekir. Böylelikle daha fazla güçlenir ve özgürleşirler. Ancak bu şekilde kendi isteklerinin peşinden koşabilirler. Aslan burcu insanı kendini göstermek, yansıtmak için dünyaya gelmiştir. Sıcak, özgüvenli ve kendini iyi ifade eden bir tarzı vardır. Sahnede olmak, dikkat çekmek ve önemli olmak gibi güçlü istekleri vardır. Koç Burcu'nun liderliği yol açmakla ilgili, Aslan Burcu'nun liderliği ise kral gibi yönetmek ve organize etmektir. Dolayısıyla bu kişiler inanılmaz bir organizasyon yeteneğine sahiptirler. Oyunculuk, dans, hikaye anlatma, tiyatro gibi yetenekleri vardır. Aslanlar her şey kendi etraflarında onlara tabi olsun isterler. Ve alkışlanmadıklarında gölge tarafları ortaya çıkabilir. Yani içine kapanabilir, bir daha da asla risk almak istemezler. Kendisine ters düşse de insanların onayını almak için onları memnun etmek üzerine davranabilir... Ya da bu şekilde rol yapabilir. Tabii bu durum kibir ve egoya yol açar. Her şeye rağmen gururlu, sevgi dolu ve cömert insanlardır. Fakat arzuladıkları ilgi ve onayı görmezlerse duyguları kadar gururları da yaralanır. Ve bu kişilerin kendilerini iyi ifade edebilmeleri için içlerine dönerek ne yapmak istediklerini iyi bilmeleri gerekir. Ve bunu bildikten sonra isteklerini yaratıcı bir şekilde ortaya koymalıdırlar. Onaylanma ihtiyacı hissetmeden bağımsız bir şekilde kendilerine olan güven duygularını geliştirmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde kendi hayatlarına hakim olabilirler. Başak Burcu'na baktığımızda temel konusunun kendisini keşfedip hatalarını düzelterek kusursuzlaştırmak olduğunu görmekteyiz. Çünkü ancak böylelikle kendi yeteneklerini geliştirebilir ve başkalarına sunabilir. Başaklara çok gelişmiş bir görev duygusu vardır. Bu yüzden insanlara hizmet etmek ve insanların faydasına olacak şeyler yapmak bu kişiler için çok önemlidir. Ama öncelikle kendilerini keşfederek kusursuzlaştırmaları gerekmektedir. Bunun içinde de gerekiyorsa yaparlar. Bu yüzden çok çalışırlar ve her şeyi analiz ederler. Bir konuyu ele aldıklarında en ufak detaylarına kadar inceleyebilir ve bu konunun ustası olduktan sonra başka insanlara öğretirler. Başakların kendini ifade etmesinin en iyi yolu hizmet etmektir. Bir işe plansız başlamak istemezler. Bu yüzden emrivakilerden hiç hoşlanmazlar. Titizlik ve dikkatli olmakta aşırıya kaçtıkları için sağlık konuları da ön plana çıkacaktır. Ve bu konuyu hastalık hastası olacak dereceye getirebilirler. Bu yüzden cilt problemleri yaşayan insanlardır. Diğer taraftan son derece gerçekçi kişilerdir. Bazen hem kendilerini hem de başkalarını eleştirme dozunu kaçırabilirler. Bu kişilerin tek başlarına hayattaki her şeyi mükemmelleştiremeyeceğini ve herkesin aynı mükemmellikte olamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir. Evet astrolojideki burçlar konusunun ilk bölümünde başak burcuna kadar olan kısmı inceledik. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden diğer 6 burcu incelemeye devam edeceğiz. İkinci bölüme bu videonun açıklama kısmını eklediğimiz linkten ya da videonun sağ üst köşesinde bulunan karttan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.